Bugün 28 Haziran 2021 Pazartesi. Ay günündeyiz. Kova burcundaki ay güne özgür ve sosyal enerjiler veriyor. Ay, akşam saat 20.50'de Balık burcuna geçene kadar bugün önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Gün içinde başladığımız işlerden net bir sonuç elde etmek kolay olmayabilir. Zihnimiz ve duygularımız karışık ve kararsız olabilir. Günlük işlere odaklanmada zorlanabiliriz. Bu nedenle yeni işler yerine rutin konularda ilgilenebiliriz. Önemli görüşmeleri, alışverişleri biraz ertelemekte fayda var. Balık burcundaki Jüpiter ile Aslan burcundaki Venüs arasındaki gerilimli açı ilişkilerimize yüksek beklentiler yaratabilir. Aşırı iyimser, talepkar ve abartılı eğilimler gösterebiliriz. Akşam 20.50'de Balık burcuna geçecek olan Ay daha duygusal ve değişken enerjiler vermeye başlayacak. Sezgi ve içgüdülerimizin güçleneceği bu saatlerde maneviyat ve ruhsal konulara odaklanmakta faydalı olabilir. Gece saatlerinde ay balık burcundaki jüpiterle kavuşacak. İyimser ve rahat enerjiler keyif ve mutluluk verebilir. İlham ve sezgilerimiz de güçlenebilir. Gece saatlerini maneviyata yönelip tefekkürle geçirebiliriz.